Bismillah olanın işi yarım kalmaz. Anahtarı inşallah olanın planı bozulmaz. Anahtarı maşallah olanın içi kararmaz. Anahtarı subhanallah olanın eksiği olmaz. Elem olanın rızkı azalmaz. Anahtarı iman olanın açamayacağı kapı olmaz. Mevlam anahtarı güzel olanlardan eylesin inşallah. Hayırlı kandiller. Anahtarı MyLife Danışmanlık olanların depresyonu olmaz. Sevgiler.